Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Hava birlikte hazırladığımız Akıl Katanların yeni bölümüyle karşınızdayız. Şu anda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Biraz sonra uçağa bineceğim ve Konya'ya uçacağım. Konya'da Karatay Üniversitesi'ne gideceğiz. Sizi Doktor Oktay Altuny ile tanıştıracağım. Konumuz öğrenen yapay zekaya sahip sanal kuvvetler. Geleceğin savaşlarında yapay zeka nasıl hayatımızda olacak? Yapay zeka, milli muharip uçağın ne kadar içinde? Karatay Üniversitesi savunma sanayi için geliştirdiği yapay zeka çalışmalarında neler yapıyor. Oktay Hoca Bilkent Üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliğini bitirdi. Rochester Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Akıl katanların ilk bölümünde yapay zekayı doçent doktor Metin Sezgin'le beraber konuşmuştuk. E, ve açıkçası geleceğin teknolojisi yapay zekaya bir giriş yapmıştık. Bugün de e, hocam sizlerle yapay zekanın savunmadaki, savunma sanayinde, savunma teknolojilerindeki durumunu birlikte e, bakacağız. Neler yapılabilir? E, ben öncelikle sormak istiyorum. Sizin... Yapay zeka olarak çalıştığınız konu pekiştirmeli öğrenme. Bu yapay zekada pekiştirmeli öğrenme nedir? Biraz biz anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi yapay zeka konusu 3 temel, yani kitaplarda yazan bilgiden bahsediyorum, 3 temel konuya ayrılır. Bir tanesi supervised learning yani denetimli öğrenme. Denetimli öğrenmede bir kişi size işin doğrusunu anlatır. Bu esasında insan öğrenmesiyle empati yaparak da bunları düşünebiliriz. Çocukluğumuzdan beri bize birileri bir şeylerin ismini öğrettiği, efendim nasıl çalışacağını öğrettiği, bir şeyleri nasıl yapılacağını öğretti. Bu denetimli öğrenme olarak geçen bir konu ve çok fazla çok yaygınca kullanılan yapay zeka alanlarından bir tanesi. Bir de denetimsiz öğrenme var. O da insanların bir başlarında bir supervisor olmaksızın, bir eğitimci olmaksızın kendilerinin efendim zihinlerinde bazı şeyleri sınıflandırarak bazı eşyaların ortak özelliklerini sınıflandırmak suretiyle efendim yaptıkları gruplamalar kavramlara isim vermeler gibi düşünebiliriz. Üçüncü bir öğrenme biçimi de esasında çocukluğumuzdan beri bazı şeyleri de kendimiz deneyerek öğrendik. Bu en temel öğrenme biçimlerinden birisi o düşe bizim kalka. için düşe kalka aynen aynen dediğiniz gibi düşe kalka öğrendik sobaya dokunduk elimiz yandı orada bir acı çektik Efendim bir şeyler yedik içtik o bize haz verdiği bir çalışma disiplini çalıştık bunun karşılığında başarı kazandık onlar bize başarmanın hazını verdi bütün bunlar esasında bir öğrenme şekliydi ve biz bunları bir yapay zekanın bir dalı olarak sistematik bir şekilde kullanıyoruz, geliştiriyoruz. Ve sizin de söylediğiniz gibi savunma sanayi gibi kritik alanlarda bunlar şu anda kullanılıyor. Pekiştirmeli öğrenme dediğimiz işte haz ve acıların, biz buna ödül ve ceza diyoruz bu e, disiplin içerisinde. Onlar, onlar ışığında bir zeka geliştirme e, operasyondur. Bunlar tabii oldukça matematiksel modellerdir. Biz modellerle uğraşıyoruz. Peki yapay zekaya sahip kuvvetler nedir? Biraz da bunu sormak istiyorum size. Evet. Şimdi zeka nedir öncelikle? Zeka e, iki tane temel tanım var. Bir tanesi karar verme kabiliyeti. Yani karar verebilen her şeyin bir zekası vardır diyebiliriz bir tanıma göre. Daha, daha e, spesifik bir tanım, e, benim de daha çok beğendiğim başka bir tanım da adaptasyon yeteneği. Yani varlıkların e, içinde bulundukları durum değiştikleri zaman o karar verme yeteneklerindeki adaptasyona zeka diyoruz. Yapay zekada işte teknolojiyle, bilgisayarlarla, programlarla o zekanın taklit edilmesi e, konusu. Ee, zeka zaten insan, canlılarda gömülü olarak geliyor, hazır olarak geliyor. Ee, çok ilkel canlılardan tutun ee, insan gibi çok karmaşık e, canlılara kadar e, zeka sahibiyiz. Tabii zeka e, oldukça e, pahalı bir e, enerji açısından pahalı bir organımız. Beynimiz e, insan vücudunda en çok enerjiyi tüketen e, efendim bir e, organ. E, şimdi canlılara baktığımız zaman e, zekanın karşılığını çok ilkel canlılarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tunikatlar mesela çok e, bilinen bir örnek. E, tunikatlar çok enteresan canlılar. E, bunlar e, hayatları boyunca bir kez karar vermeleri gerekiyor ve o da nereye tutunca, tutunmaları gerektiği, deniz canlısı bunlar. Ve bir yere tutunuyorlar ve daha sonra da e, bunlar karar verme organları olan beyinlerini sindiriyorlar. Beynini sindiriyor. E, be evet, çok enteresan. Beynini sindiriyor çünkü artık karar vermesi gereken başka bir e, durum yok. Dolayısıyla zeka esasında karar verme yeteneği, kabiliyeti, ve bu e, pahalı da bir yetenek. E, bu anlamda e, yapay zekaya sahip e, kuvvetler nedir? İşte canlılardaki bu zeka kabiliyetini taklit etmek suretiyle biz e, savunma araçlarına karar verme kabiliyetleri vermeyi e, amaçlıyoruz bu tür projelerle. Ve e, bunun sonucunda işte otonom, kendi kendine çalışan e, enstrümanlar şu anda çok yaygın bildiğiniz gibi. Bunlara birlikte e, bir harmoni içerisinde, uyum içerisinde karar verebilme ve beraber iş yapabilme kabiliyeti sağlıyoruz. İşte e, yani bu e, savunma sanayinde e, yapay zeka şu anda e, en kritik olarak bu konu üzerine çalışıyor. Tabii savunma sanayine baktığımız zaman dijital birlik konsepti var. Evet. Ee, Birçok sistem otonom olarak kullanıyor. Belki izleyicilerimiz şimdi aa, insan sava araçları hemen akıllarına gelecek ama farklı farklı konular var. Peki yapay zeka dediğimiz zaman e, nasıl Havelsan'la sizin bir beraber işbirliğiniz var? Biraz bundan söz eder misiniz? Evet çok güzel. Ee, şimdi... Ee, savunma sanayinin geleceği otonom e, cihazlarda ve bu otonom cihazların yapay zeka ile yönetilmesinde sürü dediğimiz kavram burada gündeme geliyor. Otomobil yani tek başına, değil, tek başına değil, birden fazla belki insansız in... hava evet, aracı, evet. insansız kara aracı, evet. insansız deniz aracı hareket ediyor. Doğru. Şu anda modern savunma sanayi sistemleri bu tür sürü teknolojilerine yönlenmiş vaziyette. Bu, bu sürü teknolojileri işte yani gelecekte ne olacak? Gelecekte büyük ihtimalle ülkelerin, ulusların yapay yapay zeka kuvvetleri olacak sürü halinde hareket edebilen ve kimin yapay zekası diğerine üstün gelirse kimin sürüsü diğer, diğer diğerinin sürü birliklerini yok ederse o üstün gelmiş olacak galip güç olmuş olacak savaş teknolojileri buraya doğru gidiyor bütün ülkeler modern ülkeler modern askeriyeler esasında bu tarafa doğru yol alıyorlar yani kara deniz hava kuvvetleri derken bir de yapay zeka kuvvetleri, kuvvetleri bu kara deniz hava kuvvetleri büyük ihtimalle hepsi yapay zeka tarafından kontrol edilecek kuvvetler olacak. Çünkü bunlar e çok hızlı bir şekilde veri topluyorlar ortamdan ve bu veriyi çok hızlı bir şekilde karara dönüştürebiliyorlar. Bu karar neticesinde birlikte hareket ederek işte kolektif bir çalışmayla karşı tarafı alt edecek stratejiler geliştirebiliyorlar. Bu anlamda modern savaş teknolojileri esasında sürü teknolojileri diyebiliriz. Yani herkesin gözü o, o kızıl elmada, o amaçta. Şu anda herkes bu amaç için uğraşıyor. Bütün uluslar, bütün modern teknolojiler buraya yönelendiriyor demişti durumda diyebiliriz. Kızıl Elma derken tabii Baykar'ın MIUS eee evet bize, insansız e, uçak sistemine de doğru. Kızıl Elma adı verildi. Bu Kızıl e, evet, bir oraya, oraya da bilgi gönderme oldu evet. Gönderme e, oldu. Evet, evet. E, şimdi tabii bu tür yapay zeka kullanan sistemler pekiştirmeli öğrenmeyi dediniz. Siz nasıl bu iki sistemi yapay zeka içerisindeki bunları nasıl birbirine örtüştürüyorsunuz? Hı -hı. Şimdi biz Havelsan'da geliştirdiğimiz bir proje vardı, bu projeyi teslim ettik. Havelsan'da tabii ki Güzide Savunma Sanayi Kurumlarımızdan birisi olarak, onlar da geleceğin teknolojisini geliştirme amacıyla birçok projeye imza atıyorlar. Biz burada ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada Havelsan'ın geliştirdiği simülatörler içerisindeki varlıkları akıllandırıyoruz. Tabii şimdi klasik olarak şimdi bir simülatör ortamı hayal edelim birlikte. Ne oluyor bu ortamda? Askerler eğitim görüyorlar. Bir operasyon olacak diyelim. Bir sınır ötesi opera, operasyona çıkacak askerlerimiz. Önce yapmalı. eğitimini simülatörle önce, tabii, yapıyorlar. Önce tabii simülatör zaten bir benzetim ortamı gerçeğe çok benzeyen bir şekilde... Buraya askerler uçakları kontrol ediyorlar. Çok benzer bir şekilde neyle karşılaşacaklarını öngörüyorlar zaten. Füze mi atılacak? Füze mi atılacak? Evet. Nasıl, nasıl bir angajman olacak? Kim? Hangi düşmanla angaje olacak? Efendim ne tür radarlar nerede açılacak, nerede kapanacak gibi bir sürü stratejik konuların önceden çalışılması lazım. Çünkü bunlar öyle anlık gelişen olaylar değil. Planlı programlı bir şekilde gelişiyor. Ve bu plan program tabi simülatör ortamında yapılıyor önce. Efendim hava harekatı e, diyelim mesela, bir hava harekatı öncelikle simülatörde çalışılıyor. Pilotlarımız uçaklara, simülatörlere biniyorlar. Şimdi e, bu ortamlarda genellikle varlıkların sayısı e, oldukça fazla. Varlıklar derken uçaklar, uçaklar düzeler, tanklar, radarlar. efendim e, hava savunma sistemleri bunların hepsine sanal varlıklar isim veriyoruz biz. Bunlardan birkaç tanesini gerçek insanlar yönetiyor simülatör ortamında. Yani bizim pilotlarımızın üzerine binerek kontrol ettikleri varlıklar, varlıkların sayısı bir ikiyi geçmiyor. Diğer tüm varlıklar ise programlanıyor programcılar tarafından. Alan uzmanları burada e, bizim pilotumuzun karşılaşacağı durumlarda karşıdaki varlıkların ne yapmaları gerektiğini ince ince planlıyorlar. Senaryo ee, yazılıyor. Senaryo yani. yazılıyor ve önemli çünkü orada e, karşı, bu ince bir çalışma gerektiriyor. Belki haftalarca, e, aylarca bu konu üzerinde çalışılması gerekiyor. Çünkü ka, e, oradaki varlıkları e, o zeka işte bu programcılar tarafından veriliyor. Havelsan'ın geliştirdiği bu 5ML projesinde amaç şuydu. Bunu bizim kazandıracağımız yapay zeka teknikleri tarafından yönetilsin bu varlıklar. Yani bu varlıkları insanlar programlamasınlar. Efendim bunun için çok büyük bir çaba harcanıyor. Bu çabayı azaltalım ve bunu bir senaryo otomasyonu haline getirelim gibi bir projeyle gelindi. Biz de burada çözüm ortağı olarak Havelsan'la birlikte çalıştık. Benim kendim otodidaktik teknolojisi isminde bir şirketim. Var. Bu şirkette beraber, havasanda beraber bir e, proje ortaya koyduk ve biz çözüm ortağı olarak bu projeyi başarılı bir şekilde e, teslim ettik. E, şimdi tabii e, bu e, çok e, önemli bir projeydi çünkü bunun e, efendim ileri safhaları da var. Yani e, bu, bu ilk proje... bir adımdı. İlk bir adımdı, ilk adımımızdı ne ve öne bir önemli proje? bir adımdı. 15 aylık bir projeydi. 15 ay sonrasında projeyi başarılı bir şekilde tamamlayarak Hava Yasa'na teslim ettik. Şimdi bunun bir ileriki aşamasına geçeceğiz. Ve esasında gideceğimiz nokta oldukça, yani bu konuda çok fazla yapılabilecek şeyler var. Nihai hedef simülatör ortamında kazandığımız deneyimlerin esasında gerçek ortama aktarılması. Yani... Bunlar, dronlar, işte savaş uçaklarımız, bütün bunların simülatörde kazandığımız tecrübe, tecrübenin transfer edilerek gerçek ortamdaki zekaya dönüştürülmesi ve bu sayede efendim daha daha e, karşı tarafın ataklarına karşı zekice hareket edebilecek, karşı tarafın angajmanlarına karşı güzel cevaplar verebilecek zekaların oluşturulması. Tabii bu pekiştirmeli öğrenme dediğimiz teknik ile alakalı çok e, efendim özel ve efendim karmaşık matematiksel model gerektiren bir konudan bahsediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Milyonlarca kez bu senaryoyu oynatıyoruz ve bu senaryonun başarılı olması karşısında benim varlıklarımın yaptığı hareketler sonucunda sistemden bazı işte ödüller ve cezalar alıyor. Bu ödül ve cezalar benim o karmaşık matematiksel modelimi şekillendiriyor ve işte yaklaşık işte 5 günlük bir çalışmanın sonucunda, 5 günlük bir simülasyon koşumunun sonucunda ne oluyor? Ben bir zeka oluşturmuş oluyorum ve bu zeka gerçekten güzel çalışıyor yani bu zeka karşı tarafı alt edecek düşmanları üzerine hakimiyet sağlayacak bir zekayı bu şekilde oluşturmuş oluyoruz yani sonuçta sizin hazırladığınız bu yazılım simülasyonun daha iyi çalışmasını sağlıyor bir yandan standartları yükseltiyor ve normalde çok daha uzun sürecek bunun yazılımlarının hızlanması aslında sizin hazırladığınız sistem sıfırdan değil. Tecrübelerden yararlanıp daha hızlı olarak adaptasyonu sağlıyor. Muhakkak tabi eğitim kalitesi yükseldikçe bu da gerçek hayata yansıyor. Tabi askeride bir laf vardır. Eğitimde ter dökmeyen gerçek savaşta kendi kanını döker diye güzel bir cümle var. Sizin bu sisteminiz bu Havelsan'ın simülatörlerine uygulandığı zaman simülatörlerinde eğitim seviyelerini yukarı doğru çıkıyor. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu ee, Arada da röportajımız sırasında şu an Konya'dayız. 3. Anacet Üst Komutanlığı'ndayız. F-16'ların kalkış seslerini de zaman zaman duyuyoruz. Belki mikrofonların izleyicilerimizin kulaklarına da geliyordur. Günümüzde pilotlarımız Türk Hava Kuvvetleri'nin ana uçağı F-16 ama gelecekte milli muharip uçak olacak örneğin. Peki geleceğin uçaklarında özellikle de tabii ki savaş uçaklarında yapay zeka nasıl bir rol oynayacak? Bunlarla ilgili çalışmalar var mı? E, bu yaptığımız çalışmalar esasında e, bu tür e, milli muharip uçağımızda yapay zeka kazandırmanın da temellerini oluşturuyor. Çünkü e, bu uçakta e, mesela eğitim simülatörleri de çalıştırılacak. E, karma sistemler dediğimiz sistemlerde mesela e, uçağı kullanan e, pilotlar e, sanal düşmanlara karşı eğitim yapacaklar. Onlara karşı yapacakları hareketler, yapacakları eğitimler. Yani gerçek, gerçek bir pilot, düşman olmayacak, gerçek bir düşman Beyan olmayacak düşman. ama düşman sanki bir düşman varmış olmayacak. gibi onu zorlayacak. Yani gerçek görevde sanal düşmana karşı sanal füzelerle belki efendim bir sanal. Ve gerçek birlikler birlikte hareket ederek bir eğitim platformu oluşturacaklar. Bizim yaptığımız bu çalışmalar esasında tüm bunların temelini oluşturan çalışmalar. Dediğiniz gibi ilk yani kısa dönemdeki ilk amacımız Havelsan'ın geliştirdiği bu simülatörleri çok daha etkin hale getirmek. Yani eğitim simülatörlerinin etkinliğini arttırmak. Simülatöre oturmuş bir personel yapay zeka, AI helper dediğimiz yapay zeka yardımcısı tarafından tiyolar alacak. Veya en doğru hareketin ne yapması gerektiğini gerektiğini orada görecek yanında belki supervisor olmaksızın buradaki sistem tarafından yönlendirilecek ne yapması gerektiğini ne yaparsa daha iyi olacağına dair o sistemi açtığınız zaman bunları gösterecek ee, şimdi öğrenme dediğimiz şey esasında tüm öğrenme için geçerli bilinenle bilinmeyen arasında bir sınır sınırda diyebiliriz. Yani öğrenme işlemi esasında sınırda gerçekleşen bir eylem. E şöyle bir örnekle anlatabilirim. Mesela bir e, ortaokul öğrencisine e, egzersizler yaptırmak istiyoruz. E, yap, verilmesi gereken egzersizler eğer ilkokul seviyesindeyse e, öğrenci buradan bir şey öğrenmeyecektir. Yani boşa geçen bir zaman olacaktır. Ona kattığı bir şey yok çünkü. Ben e, bu öğrenciye, ortaokul öğrencisine lise seviyesinde bir soru sorarsam İntegral türev sorarsam onun da kattığı bir şey olmayacaktır. Çünkü orada kitlenecektir yapacağı bir şey yok. Ama esas doğru soru, yani çocuğu geliştirecek olan, o öğrencinin ilerlemesini sağlayacak olan soru ne olacaktır? Burada sorulacak, orada tam sınırda sorulacak ve o bilinenle bilinmeyen arasındaki çizgiyi e, hafif genişletecek bir seviyede sorulması lazım. İşte simülatörlerde esasında kritik olan, e, kullanıcı, eğitim alan insanların, o tam sınırda bilinen bilinenle bilinmeyen arasındaki sınırda sorulacak sorularla onların deneyimlerinin geliştirilmesi, onların daha iyi öğrenmesi seviyelerinin anlaşılması, neyi yapabildiğini, neyi yapamadığının tam anlaşılarak efendim onun yönlendirilmesi şeklinde olacaktır. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar Havaasa'nın simülatörlerini efendim yeni seviye bir simülatör haline getirecek. Tabii işin daha heyecanlı boyutları da var. Yani biz simülatörde elde ettiğimiz bir sürü deneyim var. Yani siz biz uyuyoruz o sırada simülatör çalışmaya devam. Ediyor. Bu çalışma sonucunda elde ettiği çok enteresan deneyimler var. Belki insanın düşüncesinin ötesinde yani şu anda bizim silahlı kuvvetlerimizin veya herhangi bir silahlı kuvvetlerin bildiğinin e, ötesinde bazı stratejilerle gelecek bu yapay zeka. Diyecek ki sen işte şu şekilde hareket ediyorsun ama şöyle bir harekette çok daha üstün gelebilirsin şeklinde. Çünkü bunu biz bilemeyiz çünkü milyonlarca kere o, o durumu yaşamadık. Ama simülatör burada çok enteresan şeyleri keşfedebilir. Reinforcement learning'in pekiştirmeli öğrenme dediğimiz tekniklerin en heyecan verici taraflarından bir tanesi bu. Yani sizin düşünmediğiniz, daha önce denemediğiniz, deneseniz de başarısız olacağını düşündüğünüz, ön yargılı olduğunuz bazı hareketleri e, size çok daha e, harika bir şekilde e, gösterebilir. Ha, onların etkinliğini gösterebilir. E, bunun yanında siz e, askerlerinizi bir operasyona göndereceğiniz zaman elindeki mühimmatlar yeterli mi acaba? Yani siz 3 F-16 ile çıktığınız bir angajmanda 3 F16 ile alamayacağınız bir durum olabilir. Bu durumda elinizdeki mühimmatlar, elinizdeki varlıklar yeterli mi değil mi bunun ön, önceden anlaşılması lazım. Önceden bakılması lazım. Tüm bu bu bu, bu tür problemleri e, efendim geliştireceğimiz yeni nesil temelini attığımız ve gelecek zamanlarda geliştireceğimiz yeni nesil tekniklerle oluşturmaya çalışacağız. Yani biz ilk önemli adımı attık, ilk büyük adımı attık Havelsan'la birlikte. Bundan sonra gelecek olan adımlar çok daha heyecan verici şeyler olacak diye düşünüyorum. Biz tabii yapay zeka de hep savunma sistemleri üzerine çok konuşuyoruz ama belki de yapay zekanın en çok kullanıldığı alan belki de savunma. Başka hangi sektörlerde yapay zeka yoğun olarak kullanılacak sizce? Evet. Yani benim görüşüm tüm alanlarda yapay zeka efendim gümbür gümbür geliyor. Yani en uzak görünen alan ne olabilir mesela ben düşündüğüm zaman sanat mesela. Sanatın insan ruhuna dolayımsız dokunma gibi bir tarafı var. Sanat özel, özel bir alan. Mesela... Ee, siz sosyal adaletsizliği bir gelir eşitsizliğini e, Efendim ciltlerce kitap yazarak anlatabilirsiniz ama hiçbirisi insan ruhuna dokunan kısa bir film kadar e, Efendim güzel anlatamaz mesela sanat çok insani bir tarafı olan bir alan bu alanda bile Yapay Zeka e, domine edecek gibi duruyor akademinin bu konuda geliştirdiği çok e, güzel enteresan e, prototipler var e, yani hangi alana dokunacak derseniz tüm alana dokunacak gibi geliyor bana tüm alanlarla Yapay Zeka evlilik yapacak gibi duruyor. Şimdi e, mimari tasarımları ver, veriyoruz. E, bununla alakalı e, YouTube'da çok güzel örnekler var. Sosyal medyada çok harika örnekler var. E, binlerce tasarım veriyorsunuz. E, bu çekişmeli sinir ağları size hiç görmediğiniz ama daha önceki e, çalışmalardan esinlenmiş çok harika çalışmalar ortaya koyuyor. Size e, ön tasarım problemleri olarak geliyor. E, ön tasarım çalışmaları olarak size bunları verebiliyor. Yani yapay zeka esasında tüm alanlara dokunacak gibi geliyor bana. Hayatımızın, her, hayatımızın alanında... her alanına ve bunların büyük ölçüde prototipleri ortaya konulmuş vaziyette. Akademi bu anlamda öncü bir görev görüyor. Ama e, biz neden bunun çok farkında değiliz? E, çünkü daha e, olgunlaşmış ürünler ortaya çıkmadı. Bu alanda da ciddi bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Burada genç arkadaşlar hani e, iş, iş kurma konusunda ben ne yapabilirim diye düşen arkadaşlara bu alana işaret etmek istiyorum. Bu alanda bir boşluk var. Yani e, gerçekten e, harika örnekler gösteriyoruz ama bu alanda işler çıkmamış, ürünler oluşmamış, olgunlaşmamış. Bu alanda girişimcilerle girişimciler için de büyük boşluklar olduğunu düşünüyorum. Ee, arkadaşlarımız için tavsiyelerinizi daha sonra soracağım ama biraz daha yapay zeka savunma ve işbirlikleri konusunda sorularım var size. Ee, i̇zleyicilerimizin aklına gelebilir. Havelsan çok yüksek teknoloji içeren bir savunma şirketi. Ee, peki Havelsan neden örneğin Karatay Üniversitesi'ne geliyor? Ne koyuyorsunuz artı değer ki Havelsan buraya geliyor? Evet. Ee, güzel bir soru. Ee, Havelsan havalı e... Yani bizim hikayemizde neden beraber çalıştık diye soruyorsunuz sanırım. Burada yetkinliklere bakıyor. Hani evet Havelsan birçok marka üniversiteyle de çalışıyor efendim. Ama Havelsan'da şöyle bir vizyon da görüyorum. Yani bu birikimi, bu çalışmaları efendim Anadolu'ya yayma gibi bir misyonları var ve bundan çok umutlu olduğumu ifade etmem gerekiyor. Çünkü bu fırsatı yakalamak isteyen çok akademisyen tanıyorum ben açıkçası kendim de bu bunlardan birisiydim ve Havelsanın bu yaklaşımı gerçekten benim için ve araştırmalarımı, araştırmalarımı ciddi anlamda bir ivmelendirme kazandı, kazandırdı. Ben Konyalıyım. Hani Konyalı 15 senelik bir Amerika maceram oldu. Daha sonra memleketime geri döndüm. Ve efendim Havelsanlı olan görüşmelerimiz sırasında böyle bir proje fikri olduğundan bahsedildi. Ve benim gibi birçok Anadolu'daki akademisyenle irtibatta olduklarını biliyorum. Hani bu anlamda bir vizyonun ortaya konulması ve ben bu vizyondan çok memnun olduğumu bu vesileyle de ifade etmek isterim. Havan sana da bu konuda müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim. Çünkü hani bu kadar efen sonra bir kurumda gelip hani beraber ne yapabiliriz hocam işte Amerika'da kalmışsınız çok iyi çalışmalar yapmışsınız ama birlikte neler yapabiliriz diye Efendim e, sormamıştı. E, açıkçası bu şeyden çok memnun kaldım e, Haversan'ın bu... E... Birlikte iş yapma teklifin yaklaşımından çok memnun kaldım. Ve diğer büyük savunma sanayinin diğer dev, dev şirketlerine de örnek olmasını diliyorum. Yani esasında şunu göstermiş oluyoruz. Ankara'nın İstanbul'un dışında da efendim bir potansiyel var. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz yer Akitek olarak adlandırılan. Evet, Burayı bir... sormak evet. istiyorum. İzleyicilerimiz bu arkadaki evet. eski Şan... bizim çocukluğumuzun zamanının siyah beyaz televizyon antenine benzer bir şey evet. var. Biz neyin içindeyiz evet, hocam? Evet. Anlatır mısınız? Evet. Akitek denilen Karata, Konya Ticaretos Karatay Üniversitesi'nin e, Avrupa Birliği İPA projesi kapsamında 5 milyon euro'luk bir hibeyle yaptırdığı bir testin içerisindeyiz. Şu anda özellikle de yansımasız oda e, içerisindeyiz. Burada e, yapılan, geliştirilen elektronik cihazların pre-compliance testleri yapılıyor. Yani yani e, bizim her türlü e, elektronik cihaz esasında bir elektromanyetik dalga yayıyor ortaya, ortalığa. Ve bu dalgalar diğer elektronik cihazlar için bir gürültü kaynağı ve bunların minimuma indirilmesi lazım. Ee, nasıl minimuma indirilir? Biraz birkaç tekniği numarası var ee, efendim. O teknikler uygulanmak suretiyle yayılan elektromanyet dalgaların en aza indirilmesi standartlar gereği e, efendim devlet tarafından e, şart olarak sunuluyor. Bir de tabii uçakta binlerce sistem var. Evet. Beraber nasıl çalışacaklar örnek olarak? Aynen verirsen. Aynen öyle. Sadece uçak için değil tüm ala, yani şu anda bizi çeken kameralar dahi hepsi elektronikle çalışıyor ve onlar bir elektromanyetik dalga yayıyorlar ortaya. Bu dalganın e, en minimuma indirilmesi lazım, belli efendim e, e, şartları sağlaması lazım. Biz işte bunlar sağlıyor mu, yap yapılan tasarımlar bu şartları sağlıyor mu bunun testlerini ilk olarak burada yapıyoruz. Eğer e, pre-compliance dediğimiz o testleri geçerse e, daha üst düzey kurumlara gönderilerek e, efendim daha üst düzey testler ya yaptırıyoruz ve en sonunda e, sertifikasyon tamamlanarak ürün haline gelebiliyor. Eğer bu süreçleri tamamlamazsa bir prototip e, olgunlaşmamış oluyor. E, Hatta hani bazıları bunu tasarımı çöp oldu bile denebilir yani hani dikkat edilmeden yapılan şeyler. Biz bunları burada testlerini yapıyoruz. Ölçümlerini yapıyoruz. Ben biraz da sizin hikayenize dönmek istiyorum. Tabii. Siz ne zaman yapay zeka ile uğraşmaya başladınız? Nasıl ilgiyi sağladınız buraya? Nasıl çalışmalar yaptınız? Tabii ki. Ben doktora sırasında optimizasyon, multimedya güvenliği gibi alanlar çalıştım. Ve optimizasyon esasında yapay zekanın da en temel enstrümanlarından bir tanesi. Orada işte yaptığım çalışmalarda dynamic program gibi efendim şu anda kullandığım tekniklerin de temelini oluşturan de teknikleri öğrenmiştim şimdi biraz da bizi esasında akademideki popüler konular şekillendiriyor Türkiye'ye geldikten sonra bu alanda bir boşluk gördüm ve e, pekiştirmeli öğrenme konusu beni çok heyecanlandırdı. Son zamanda yapılan hani gelişmelere baktığımız zaman, akademide yapılan yayınlar vesaire, e, Bu alan çok heyecan verici bir alan. Ve hani insanın yerine yapay zeka koymaktan bahsediyoruz ya, e, işte bu e, bir gün olacaksa eğer bunun temelinin pekiştirmeli öğrenme teknikleri ile olacağını düşünmeye başlamıştım. E, üniversitemizde yüksek lisans dersleri vermek suretiyle e, altyapımı güçlendirmeye çalıştım, master öğrencilere eğittim. Tam o sırada da karşıma böyle bir proje çıktı. Bu projede işte efendim esasında bunu son noktasını, son işte olgunlaşma noktasını oluşturdu. Bu alanın çok güzel bir alan olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın geleceğinin pekiştirmeli öğrenme konusunda olduğunu düşünüyorum. Hani bu konuda çalışacak olan genç arkadaşlara tavsiyem de işin matematiksel boyutunun öğrenilmesi. Çünkü oldukça karmaşık matematiksel modellere sahip bir alan. Bunların iyice e, öğrenmek suretiyle, altyapılarını geliştirerek bu alanda güzel işler yapabilirler. Yani yakında kepçe operatörü diye bir şey kalmayacak diye düşünüyorum. Kepçe operatörünün yerini reinforcement learning ile çalışan bir e, efendim yapay zeka. E, yapay zeka alacak. Yani. Peki şu bu... an tepemizden geçen uçakların e, gerçekten pilotlar, e, çünkü yeni konseptlerde e, harekatı yöneten, Gökyüzündeki İHA'ları yöneten bir komutan haline geliyor pilotlar Doğru. galiba. Bu Doğru. tepemizdeki f 16larda yapay Doğru. zeka için nasıl bir geçiş sağlayacak? Evet, yani şu anda ilk aşamada e, tamamen kontrolü yapay zekaya vermek yerine e, komuta destek sistemleri olarak düşünülüyor. Çünkü bir üst düzey bir ha, e, komutanın her e, veriye, her e, efendim, detaya hakim olması çok zor. Son kararı tabii ki komutanlarımız vermesi lazım ama o zamana kadar Kara destek sisteminin bir öneri olarak komutanlarımız önüne e, her şeyi getirmesi lazım düşünün bir donanma donanmamızda Efendim yaklaşan bazı e, varlıklar var şimdi burada geç kalmış füzesi, füzesi geliyor. olabilir o, e, Evet veya bir efendim, drone yaklaşıyor Siz şimdi ang aj olacak mısınız e, buna karşı bir e, Efendim bütün silahlarınızı harekete geçirecek misiniz yoksa bekleyecek misiniz e, işte bunun kararını komutan verecek ama geri kalan tüm alt sistemleri yapay zeka'nın yürütmesi lazım. Şu anda gelinen e, hani doktrinler ışığında gelinen nokta biraz bu yönde. E, efendim son karar, nihai kararı komutanlarımız hani onlar kendi e, inisiyatiflerinde olacak do belli doktrinlere göre hareket edecekler. Ama geri kalan tüm kararların yapay zeka tarafından çok hızlı bir şekilde alınarak e, hayata geçirilmesi gerekecek. Bu da tabi e, kim muzaffer olacak, kim efendim yenilecek bunları belirleyen en önemli etkinlerden birisi olacak diye düşünüyorum.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 ülkemizin durumu nasıl nasıl görüyorsunuz siz bir bilim insanı olarak yani ülkemiz çoğu konuda esasında şu an hani geçmişi düşünecek olursak teknolojiyi biraz geriden takip ettik efendim ülkeler yaptılar teknolojiyi olgunlaştırdılar ticari hale getirdiler biz sonra adımlar attık ve bu treni yakalamada zorlandık açıkçası ama şu anda geldiğimiz noktada yapay zeka çalışmaları e, oldukça e, dünyayla başa baş ilerliyor diye düşünüyorum. Hani e, bu orada öğren, yani gene önderliğini Amerika'nın yaptığı, Amerika'daki e, büyük şirketlerin ve e, üniversitelerin yaptığı bir akım var. Ama e, bununla biz hemen hemen bir adım geride geliyoruz. Çok büyük bir fark yok diye düşünüyorum. Türkiye bazı alanlarda e, gayet iyi durumda. Yani mesela haberleşme alanında iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Haberleşmenin teori, teorisi alanında çok tanınmış isimler var e, Türkiye'de. E, efendim 5G'ye katkıda bulunan bir sürü e, bilim adamlarımız var. E, yapay zeka alanında da hani e, treni kaçırmadığımızı ve hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorum. Bu açıdan şu anda e, iyi durumdayız diye görüyorum. Gençlerimiz umarım bu e, seviyeyi, çıtayı daha da Yukarı doğru çıkartırlar diye düşünüyorum. Siz aslında ilginç bir modelsiniz de, bir bilim insanısınız. Bir yandan da bir şirketiniz var. Aslında bir öğrencilerinize de bir imkan sunuyorsunuz, evet. akademik ve uygulama anlamında. Evet. Bu çalışmalarınızı Özellikle kurduğunuz şirketler neler yapıyorsunuz örneğin? Evet yani bu beni en çok heyecanlandıran kısmı şirket açısından şöyle. Yani öğrencilerime ilk adımı atacak bir esasında bir ortam sağlamış oluyorum. Buna staj imkanı dahil. Ee, önce kendi şirketimde e, staj imkanı sunuyorum. Eğer öğrencimin yeteneği ve ilgi kabiliyetleri çalışması hani bu yönde ise daha sonra Havelsan gibi şirketlere yönlendiriyorum. Havelsana, Aselsana, e, Türkiye'nin e, efendim güzide şirketlerine çok fazla öğrenci gönderiyoruz bu anlamda. Ama tabi bunlar kolay olmuyor. Yani bir, bir anda olan şeyler değil. Gerçekten kendi yeteneklerini kendini göstermiş şirket içerisindeki çalışmaları güzel ve bu, bu konuda motivasyonunu kanıtlamış arkadaşları efendim bu tür şirketlere gönderiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim hiçbir zaman hedefimiz Konya Sanayi veya Türkiye Sanayi olmadı açıkçası. Biz istiyoruz ki arkadaşları Dünya standartlarında yetiştirelim. Karatay Üniversitesi'nden yurt dışına çok sayıda öğrenci gönderdik şimdiye kadar. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda Cornell Üniversitesi'nden doktorasını tamamladı ve Silikon Vadisinde çalışmaya başladı. Bunlar benim için bir gurur kaynağı. Şimdilerde şunu görüyorum açıkçası yani gelen öğrenciler bizim önümüze geldikleri zaman efendim bir yurt dışı sevdasıyla geliyorlar. Ben bunu seviyorum, beğeniyorum. Hani bazıları tepki gösteriyor yurdunuza hizmet edin vesaire. Şunu düşünüyorum, kendi öğrencilerime de bunu tavsiye ediyorum. Yani insanların içinde memleket sevgisi, memleket sevdası, memlekete hizmet ...etme aşkı olduktan sonra efendim Amerika'da da e, hizmet ederler, Avrupa'da da hizmet ederler, dünyanın neresinde olursa olsun hizmet ederler. Bu düsturla çok öğrencimi yurt dışına e, gönderdim. Bunlar bir gün e, dönecekler. Şu anda nasıl Aselsan, Havelsan, efendim, e, Tayi, Teyi bunların başındaki e, insanlar nasıl oralarda e, eğitim gördüler... Sokaktaki mühendisin çok üstünde bir çıtayı yakaladılar ve döndüler ve ülkeyi ülkenin savunma sanayini ayağa kaldırdılar. Aynı o şekilde şimdi giden arkadaşlarımız da gün gelecek, dönecekler ve güzel işler yapacaklar memleketleri için. Bu anlamda hepsine tavsiye ederim. Yani mezun olduktan sonra esasında çok kıymet görmeyecekleri bir 5 sene var. Bunu açıkça itiraf etmek lazım. E, bu 5 seneyi e, bir yurt dışı tecrübesiyle taşlandırabilirler. Veya yurt dışına gitmek iste, istemiyorlarsa Türkiye'nin güzide kurumları çok çalışılabilecek işte işte biraz önce zikrettiğim, adını zikrettiğimiz şirketlerde çalışarak kendilerini geliştirebilirler. E, ve e, efendim e, ülkemiz için, e, insanlık için güzel işler ya, yapabilirler diye düşünüyoruz. Tabi biz sürekli savunmadan bahsediyoruz ama e, bir yandan da e, Hani e, hazır ol cenge istersen sulhu salah diye bir cümle çok var güzel, bunu çok bunu, güzel evet. anlatan evet. biraz e, e, Türkçe'sini söylerseniz e, genç e, arkadaşlarımız evet, için evet barış istiyorsan savaşa hazır ol yani e, insanların e, ülkemize demokrasi getirmesini beklemeyelim yani biz kendi e, e, boş bulurlarsa getiriyorlar çünkü. <gülüyor> Bunu sadece savunma alanında evet, evet. değil, ekonomiden eğitime, teknolojiye her anda aslında bir yerde savaş var ve bu evet. savaşa her zaman evet. hazır olmamız gerekiyor. Ama, ama barış için. Yani barış acı, için evet. tabii ki. Yani tabii güçlü ki. olup bu, bu efendim kimseyi, kimsenin ezilmemesi için, güçlü olmak için efendim e, buna hazır olmamız lazım. E, bu ülke evlatlarını... Ee, senelerdir e, yurt dışına gönderiyor. Bu ülke evlatlarını senelerdir e, efendim yaptığı yatırımlarla bu ülkedeki e, eğitim kurumlarında eğitiyor. Şu anda aldığımız bu e, efendim e, bayraktar olsun veya işte bir sürü e, güzel ürünler ortaya çıktı. Bunlar bu yatırımların bir neticesi. E, efendim. E, bu anlamda arkadaşlara tavsiyem kendilerini iyi yetiştirmeleri ve e, günün şartları neyse günün gereklilikleri neyse onu bir an önce öğrenmeleri, iyi bir dil sahibi olmaları. E, Tabi burada İngilizcenin çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. E, ve İngilizce öğrenmek e, kendi diline ihanet etmek değil. Hani e, nedir? E, İngilizcemizi de çok iyi bileceğiz. Ama Türkcemizi de çok iyi kullanacağız diye düşünüyorum. E, efendim ben bazen yapıyorum. Maalesef birbirine karıştırıyorum ama ikisini birbirine karıştırmadan güzel bir şekilde e, efendim eğitimlerini tamamlamalılar. Ee, yapay zeka ile başladık. Savunma sanayi, gençlerimize öğütler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım Aynı şekilde. genç arkadaşlarımız yapay zekanın pekiştirmeli öğrenme tarafına biraz daha ilgi duyarlar. Onlar için çok çok açık bir alanlar onları bekliyor. Yeter ki istek göstersinler, çalışsınlar ve geleceklerini buralarda görsünler. Oktay hocam çok teşekkürler. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok memnun olduk sizi burada ağırlamaktan. Teşekkürler. Sağ olun. Bugün Konya'da Karatay Üniversitesi'nde savunma sanayindeki yapay zekayı birlikte konuştuk. İşte aklımda kalanlar. 1- Yapay zekanın en önemli kullanım alanlarının başında savunma sanayi geliyor. 2- Gençlerimiz için bu alanda çok ciddi iş fırsatları var. 3- İş fırsatları var ama donanımlı olmak çok önemli. 4- Gençlerimizin İngilizce öğrenmeleri, özellikle yazılım dillerinde kendilerini geliştirmeleri ve dünyaya çok açık olmaları gerekiyor. Evet. Yeni bir programda görüşmek üzere, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.